Ağabey ayıp ediyorsun sen kendi videonun mu kalayacağını... Ağabey bana en iyi biricin yap. En iyi çekmiyorum 3 saat sürüyor. En iyi video çekmiyorum 3... Üç... Bir saniye videonu... <gülüyor> Abi tek seferde atabileceğim en bu. <gülüyor>